Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş yengeç burcunda ilerliyor. Mars ve Venüs sizin burcunuzda e, güçlü etkiler veriyor. Bu enerjinizi arttırıyor. Heves ve cesaretinizi güçlendiriyor. E, tabii ki daha fazla hayatın tadını çıkarmak, kendinizi ifade etmek, dikkat çekmek istiyorsunuz. Başarı odaklısınız. Sosyal ilişkilerde de size önemli destekler verebilir. Özel ilişkilerinizde de özellikle Venus'un e, önemli desteklerini alabilirsiniz. Ancak biraz daha maceracı olmanız, biraz daha dürtüsel davranmanız, e, karşı cinsle ilişkilerde daha tutkulu olmanız mümkün. E pazartesi günü ay kova burcunda. Akşam saatlerine kadar ancak boşlukta olacağı için ilişkiler, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, e, buralarda hani duygusal olarak etkiler yoğun ancak bazı belirsizlikler de var. Yani biraz böyle akışına bırakmanız gereken bir gün aslında. Çok da önemli kararlar vermemek gerekiyor belki. Biraz izlemek gerekiyor olup bitenleri. Pazartesi akşam saatlerinde ay balık burcuna geçişini yapacak. Salı ve çarşamba ay balık burcunda olacak. Ee, bu iki gün özellikle e, yaşamınızda biraz daha hani bütçeniz, finansal durumunuz, e, borç alacak konuları, kredi konuları, yani genel olarak parayla ilgili konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Ama ilişkiler alanında da paylaşımlar, eşinizle, partnerinizle yapacağınız bazı e, özel e, paylaşımlar öne çıkabilir. Yine çok romantik, çok tutkulu enerjiler de devrede olabilir. Perşembe günü itibariyle artık e, ay Koç burcuna geçecek. Cuma cumartesi günü de ay Koç burcunda. Ayın Koç burcu geçişi cesaretinizi oldukça artıracaktır ve daha hevesli olacaksınız. Ee, bir gezmek istiyorsunuz, seyahat etmek istiyorsunuz. Evet, bazı belki seyahat planları yapabilirsiniz. Belki bir tatile çıkabilirsiniz. İletişimin, kültürel faaliyetlerin, medya, işlerinin ee, belki eğitimle ilgili bazı, bazı aktivitelerin de öne çıktığı e, günler, organizasyonlar da çok e, aktif olabilir bu dönemde, çok verimli olabilir sizin adınıza. Evet bu hafta Burcunuzdaki Mars'ın, Boğa Burcundaki Uranüs'te kare açısı etkinleşecek. Cuma gününden itibaren bu açı kendini daha güçlü bir şekilde hissettiriyor. Sert bir açı olduğu için dikkat etmekte fayda var. Ee, sizi de biraz agresif ve stresli yapabilir. Çok tepkisel olabilirsiniz. Dürtüsel olabilirsiniz. O yüzden aşırı risk alabilirsiniz. Hem maddi konularda hem hani her alanda, ilişkiler alanında da bu olabilir. Üstlerde ilişkilere dikkat edin. Gereksiz çatışmalar oluşabilir çünkü. Çok inatçı, çok böyle sabırsız ee, ya da hani benim istediğim olsun tarzındaki hareketler sıkıntı yaratabilir. Bunları dengelemek gerekiyor sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.